Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Jüpiter'le kavuşup Kova burcundaki Güneş'le uyumlu görünüm yapacak. Güne iyimser ve hevesli enerjilerle başlayabiliriz. Kişisel girişimlere de daha cesurca yaklaşabiliriz. Öğle saatlerinde ay İkizler Burcu'ndaki Mars'ta uyumlu görünümde olacak. Gün içinde iletişim ve kısa gezi seyahatler öne çıkabilir. Yakın çevremizde olup bitenlerle daha fazla ilgilenebiliriz. Bilgi akışı, haber trafiği artabilir. Konuşmak, sohbet etmek, fikirlerimizi paylaşmak ve yeni şeyler öğrenmek için de daha fazla motive olabiliriz. Birçok farklı konuyla da ilgilenebiliriz. Koç burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde oğlak burcundaki merkürle dik açı yapacak ciddi ve kararlı düşüncelerle iş kariyer görev ve sorumluluklarımızı planlayabiliriz ancak ilişkilerde fikir ayrılıkları ve inatlaşmalar olabilir daha uyumlu ve uzlaşmacı olmakta fayda var stres kökenli baş ve migren eklem kas ağrıları da gözlenebilir gece saatlerinde ay şironla birleştiğinde fiziksel ve duygusal hassasiyetlerimiz de artabilir